Merhabalar, Jesus Squad tekrar hoş geldiniz bugün abi, bugün Turkish Series once said bölümü çok eğlenceli bir şey, evet, sahneler, evet, videoya geçelim abone ol, bize para verin, bu kadarın biri kadar, videoya gelin. Vallahi bu adam çok seviyorum. Çok, çok. Cümle. Oha! Ah! Sevgili deli kardeşlerim. Oha! Aa ay Erdal da Erdal Erdal Erdal. Bu bu ne? ben sana Güvenmeseydin. Allah belanı versin Bunu söyleyen çok oldu biliyor musun? Taksi gördün mü? gördük. Ne? Bir tane kuralar gördün mü? Cami. On tane. Mask. Mas. Sol tarafta bir cami olacak var mı? Aynı. Tamam. Geç sonra sağ tarafta bir tane ekmek fırını var. Onu gördün mü? Gördüm. Onun karşısında solda da bir cami olacak var mı? Aynen caminin önündeyiz. Tamam yanlış gelmişsin o zaman çünkü orada cami yok dedim. Vereceğin tarifeden kapat lan şunu. bulacağım. Görürüz. Biliyor musun? Halitcan benimle birlikteyken seni hiç aramıyor. benimleyken sizi hiç aramıyor. işte. oğlunuz. Oh. da wow. benimleyken sizi hiç aramıyor. Erkek milleti işte. Hoşça Tuğçe Tuğçe Tuğçe Allah Allah Allah et şu anlar. Bu da çok komik bir şey olacak bence. O neydi Güzel sarıldı. Lütfen teslim olun. Teslim ne demek? Allah'ın delisi. Bircek <Gülüşmeler> <Çok güzel. gülüyor> bir örnek. Ne En sevdiğim At Kara Murat. En sevdiğim At Kara Kara Murat. Bizim ya. Neden öyle diyorsun Ne güzel heyecanlı bir gün geçirdik. Arada bir buluşalım ki paslanmayalım. o zaman altın günü yapalım ayda bir. Sen şey de altınları al kaç. Ah Evet masket kim eee bir enerji robotu ben Maske sen kimsin diye bir şey var ya ha maske bizim işte maske mask masked I was going mask voice o singer mask singer in lotakish be aram kim ne yapalım ayda bir sen de al abi you <Sultan mulher |notimestamps|> <Gülüyor> Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Gepa! Allah aşkına? Herkes kendi montunun renginde arabası var. Oo. bulayım bari. Aa lol. Ne? Ben bundan korkuyor yalnız haberin olsun. Şayka niye korkutuyorsun kardeşimi? Bak, öldürmek Hastanelik de mi etmeyelim? Oha! <gülüyor> <gülüyor> ebekti bunu çırık arı gibi sokarız. Ele gibi sokarım. Arı gibi sokar bizi. Aa, ediyor gel, angeli. Ne bulsun? Neyse arkadaşlar, bakalım bakalım neler geleceksiniz yorumlarda Ve bir dakika seferi göstene kadar.